Evet, yine, ee, şöyle diyeyim Yine her haltı yiyen ben Bu sefer güneşin en tepede olduğu saatte Ve hiç sıcak olmamasına rağmen Hiçbir görüş, kamera görüş açımının bulunmadığı bir saatte dışarı çıkan ben yine bir selam selamlarızdı Benden öyle diyeyim Bu video hem vlog hem de bir sohbet tarzı bir şey olacak yani soru yapı değil aslında. Şöyle diyeyim. Bu videoda hem ulak olacak hem de bir konu hakkında konuşmak istediğim için böyle video çekmek istedim. konu şu. Ben bu şarkıları nasıl oldu da çıkarmayı başardım? Veya nasıl oldu da müzik sevdam başladı? Öyle diyeyim. Bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Müzik sevdam nasıl başladı? Onlardan konuşacağım. Ve nasıl oldu da bu 5 şarkıyı Kısa bir süre içerisinde çıkardım. Çünkü yani dünya üzerinde nereden baksanız hiçbir şarkıcı. Belki de bu kadar hızlı şarkı çıkarmamıştık. Ha çıkarmıştı belki eskiden. Olabilir ama. E, hiçbir zaman bence bu kadar hızlı çıkarabildiklerini görmemişimdir ben. Kendi ekonomi kaydının gibi bir şey oldu. Neyse. AVM'ye gidiyorum şimdi. AVM'de konuşacağız bayağı. Geldim, dondurmamı aldım ve şimdi anılara başlayabiliriz. Şimdi olay şöyle gerçekleşti. Ben tabii e, ilk okuldan beri aslında müzik işini seviyordum ama hiçbir türlü tabii o zaman bende güven yoktu doğru düzgün hiçbir türlü yoktu bende o şeylerde. Sonra Sonra tabii her şey 9 sınıfta başladı aslında geçen yıl başladı. Tabi o zamanlar benim müzik öğretmenim vardı. Tabi yani bizim sınıfta aşık şey olduğu için konuşkan bir sınıf olduğu için o zaman şu an da böyle biraz agresif kanıda. Ama halbuki o kadının aslında gerçekte o kadar kötü biri olmadığını görünce pişmanlık sezdim. Ben dedim ki pişmanlığı bir kenara bırakalım. Ben bunu nasıl değerlendirebilirim diye düşündüm ve tabi hoca da beni tanıyor aslında hmm. e şu, hoca da beni tanıyor bazen ilk defa şarkı söylemek isteyen var mı diye sordu bana Ben de parmak kaldırdım ben tahtaya kaldırdı e, tam 3 şarkı söyledim bir tanesi galiba hatta chabella şarkısının şarkını bile söylemiştim yani orada düşünün e, daha sonra şöyle bir şey oldu 19 Mayıs'ta, hmm, aynen 19 Mayıs'ta, yanlış hatırlamıyorsam konserimsi bir şey vardı. Tüyürsen kısa bakmayın. Konserimsi bir şey vardı ve bu konserimsi şeyde bas bayağı ben de çıktım ve şarkı söyledim. Peki nasıl? Tabii ben o zaman ameliyat olmuştum tabii. İlk ameliyatımı olmuştum. Ee, yaklaşık bir dakika 5 ay geçmişti tabi o zaman ben iyileşme sentronuna gösteriyordum e, hoca da benim tabi istedi, çok istediğimi biliyor bunu ama tabi vakitin dolduğunu sanmıştım ben sonra hoca diğer müzik hocasıyla konuşmuş demiş ki galiba benim algılayabildiğim şey bak bu çocuğun sesi çok iyi bunu kullan denmişti ve daha sonra arkasındaki gün kimya dersinde Nöbetçi öğrenci geldi. Dedi ki Cemil Tanrısever'i çağırıyorlar. Dedim Allah Allah. Abdülkadir Hoca çağırıyor dedim. Abdülkadir Hoca bizim o zaman beden eğitimi öğretmenimiz. Değil mi? Şimdi müdür yardımcısı Eee dedi ki Önce bir sorur bana neredesin sen diye Ben de hocam dedim ki dersteyim. Ve sonra Çiğdem Hoca seni çağırıyor dedi. Bir baktım Çiğdem Hoca diğer müzik öğretmeni bu arada. Bize giren değildi o zaman. Bir baktım Dedi ki hoca Hocişe dedi Madem sen de bu kadar şarkı söylemek istiyorsun Önce bir sesini görelim dedi. Sonra ben e manganum yıkıp bitesteym şarkısı da girmeyi çok istiyordum. Ve hoca da söylemiş herhalde basmaya. Sonra onaylanınca artık ben dedim ki tamam ben o gün şarkı söyleyeceğim. O günden sonra ilk konserim aslında o oldu. Fakat benim daha çok istediğim bir şey. tabi o zaman bir grup vardı okulda. O grup bayağı söylüyordu. Onlar baskındı. Ben bir de buak abi vardı. Utandım. E ee, Burak abi vardı. O da söyledi. Ben de söyledim. Burak abi yanlış hatırlamıyorsam Çakalın indat şarkısını söylemişti. Ben de Manga'nın Vicup 7'siyim şarkısını söylemiştim. Kalite farkına bakın. Geç kalite farkı demeyeceğim çünkü bayağı iyi söylemişti Burak abi. Ben sadece şarkıcı şeyinden bakıyorum. Ee, sonra peki ben bu şarkıları nasıl çıkarım? Devamını isterseniz dondurmamı yiyeyim. İsterseniz bana bir mühlet verin. Devamını o zaman bu şarkı çıkarma işinde bu arada şöyle diyeyim. Ortaokuldan beri planladığım bir şeydi. Fakat bir türlü yapamamıştım. Çünkü ortaokulda benim yediğim hatları eminim bütün YouTube görmüştük. Yani bütün YouTube değil de bütün kendi abonelerimin hepsi gördü bence o yediğim hatları. Ki o zaman izlenmiyordum bile. Şimdi en azından biraz biraz izleniyorum. Yani ee, ezan okunuyor bu arada videoyu kapatayım ezan bitince geri dönerim bu şarkı sevdası baya beni mutlu ediyor açıkçası çünkü niye mi? şöyle diyeyim en azından söyleyeceklerimi orada söylüyorum ve belki de bütün sinirimi kusuyorum orada bu beni baya mutlu eden bir şey ve gelelim şimdi asıl meseleye eee ben bu şarkı çıkarma işine nasıl başladım? Tabii burada biraz kısık konuşacağım çünkü yankı yapıyoruz hep. Ki zaten yankı yaptığı için de e, rahatça duyduğum diye düşünüyorum. Bütün dükkanlar da boş, çarşı bomboş. E, i̇lk şarkımı hepiniz biliyorsunuzdur, günahım varsa affola. E, 22 Ağustos 2022 tarihinde ilk şarkımı çıkardım. Tabii bu biraz hatalı bir şarkı çıktı çünkü niye hatalı diye soracak olursanız Şöyle diyeyim. Heh. Seste çoğu hafif bir kayma vardı. Ama daha sonra toparlayan bir kaymaydı bu. Dikkat ettim ben şarkı izlerken. Sözler bakımından gayet güzel. Ama tabii o zaman sesimi bilmiyorum nasıl yapacağımı. Yani bu ses eğitimine ihtiyacım olacak benim birazda. Yani şimdi derler ya ağzı olan şarkı çıkarıyor diye. Yani ben de biraz o kitleye geliyorum açıkçası ağzı olan şarkı çıkarıyor kitlesine. Çünkü daha duymazın da başına geldi aynı olay ne bileyim merve yalçının da başına geldi herkesin başına geldi fakat umarım benim de başıma gelmez diyorum bu linç kültürü tam şarkalar iyi miydi hayır ama en azından e, bir de ototonu da kullanmıyorum baya baya kendi sesimle kullandığım için belki de biraz şey gözükmüş olabilir hmm. şöyle diyeyim İlk şarkı bir anda patladı ve reklam aldı. Tabii reklam bir anda kesildi. Herhalde belki de başkalarının çıktığında reklam Ben çünkü izlediğinde reklam çıkmıyor artık. Bakalım reklamlar gene dönecek mi? İşte oh biraz kötü olacak, olmayacak. O oh, biraz şey. Bence olur. Sizce? Bilmiyorum evet mi? ne olur, ne ne olacak ne olmayacağını. Ay. Daha sonra bu şarkıdan Bilmiyorum artık ne kadar sonra bakmadım bakmadım bir fişeğine Aynı aynen süre bana şarkısını çıkarmıştım Tabi Bir anda manga esnitesine dönmeye başladım Çünkü niye mi Zorada of şarkımdan sonra da artık Bir nevi tarafını seçmeye başlıyorum artık Bu camide ben bir de daha yakın şeyler çıkardım gördüm Yani rap olarak değil de hip hiphop tarzı daha çok yatkınlığına aldım gördüm Çünkü bir beat var ortada Yeni bir tane çıkartacağım ama ne zaman Yani yeni bir uygulama yükledim O, o baya tuttum ben o uygulamayı bu arada O yüzden O yüzden Baya iyiydi İyiydi de demeyeyim de Şey Uygundu yani Lan onun ne bilmiyorum Ben bu vloglarda Baya düşüncesiz başlıyorum ya Oh çok sıkıntı Neyse. Peki en çok patlayan şarkım ilk defa geldiği için söylüyorum. da olsa benim en çok tutan şarkım. 600'den fazla görüntülenmeyle. Ki bu bir anda patladığı için baya yüksek bir ortalama olarak ama sonra bir anda durdu. -du. Yani umarım diğer şarkılarımda aynı durum başıma gelmez. Tabi daha sonra biliyorsunuz zaten Gangang Shutdown'a cender cover arka arkaya geldiler peki biraz ee, takılalım sonra anlatmaya devam edelim e, son birkaç konu daha hakkında konuşup bu vlog kapatacağım. öncelikle konuşmak istediğim ilk son konularda ilgi e, bir daha konser verirsem yani şu diyeyim, profesyonel açıdan ilk konserimi verirsem Hangi şarkılarla söylerim? Yani bunu çok düşündüm ben gayet bir şekilde. Şöyle diyeyim. Kendi şarkı, çıkardığım şarkılarım hepsi oldu. Üstüne yabancı şarkı eklemeye çalışırım. Popülerite biliyorsunuz orada. Yabancı şarkı bayağı bir eklemeye çalışırım. Yani muhtemelen daha önce söylediğim vkop listemi tekrar söylerim gibime geliyor. Daha tabii o, o videoyu Instagram'a attığımda garip bir şekilde etkileşim aldı. Ve Instagram'da hiç almadığım kadar like aldım. Hiç almadığım kadar. Yani 46 like. Az gibi gönderebilirim benim için ama. E, benim normalde postlarım 20 ila 25 like aldığını düşünürsek. Aşırı o üstte bir sayı. Ve buradan bir teşekkür de yapmak istiyorum. Şu an kendimi aşırı derece güçlü hissediyorum çünkü. E, bu şarkılar sonucunda kendimi piyasaya anlatabileceğim. Ve fikir danışabileceğim kişiler oluştu hatta bu müzik öğretmeni dediğim kişi de baya sevmiş benim şarkılarımı ve bu durumda artık konser vermeyi de artık kafeye koydum ben artık geriye icraatı kaldı bunun yani rehber hocamla da konuştum o bile destekledi yani artık bu kadar destek varken niye yapmayayım şimdi böyle bir şey eğer yarın bir gün böyle bir şeyi başarabilirsem Söz veriyorum bu videoyu atacağım. Söz veriyorum. Köpekler çok fena. Yani en azından bir şey başardığımı görmeyi, kendi gözlerimle görmeyi çok istedim. Ve YouTube'da kendi başardığım şeyi görmek beni çok mutlu etti ve kendimi şu an güçlü hissediyorum. Vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Bunu da bilmenizi istiyorum. Ki zamanında YouTube'u bırakıp geri dönmek işleri benim pes ettiğimin bir kanıtı olabilirdi. Ama ben daha sonra geri döndüm YouTube'a ve dedim ki yeter. kıyıç bir artık son dedim ve uygulamalar elde etmeye başladım ve en sonunda bu kadar geldim. Yani şu an 202 aboneyim ki ben o zaman 160 küsü aboneydim tam az bir abone artışı olabilir. Kabul ediyorum. Ama görüntülenme bakımından. Gayet iyi bir performans sergiliyorum bence Birkaç pürüz dışında bence hiçbir sorun yok O pürüzleri de artık nazar olsun diyelim Ve son olarak da Bu zamana kadar beni her kim desteklediyse Başta okulumun öğretmenleri Ve eski okulumun öğretmenleri Daha sonra özellikle de ailem Ve bu konuda beni destekleyen arkadaşlarım Ve siz takipçilerime Aşırı derecede teşekkür etmek istiyorum yani aşırıdan kastım baya bir aşırı Çünkü Duygulandım Çünkü hmm, Şöyle diyeyim aşırı derece güçlüyse İstetmemin sebebi de bu Ne kadar iyi bir kitlem varsa O kadar sevilirsin derler Yani şimdi benim kitlemin iyi olduğu söylenemez ama Bir de şeylerden de Gördüğüm kadarıyla Herkes beni izlemiyor Olabilir bir problemim yok Benim bu konuda ama diğer videolarından özellikle ve ben biri aşırı derece tavsiye ve öğütler veriyorum videoda genelde eğer bu öğütleri birisi alıp da kullandıysa benim için ne mutlu öyle diyeyim. Aynı şekilde şarkılarımda aşırı derece li kusurlar barındırılıyor çünkü bu li kusurlar geldi göndermeler, toplumsal göndermeler falan var. Ee, Hayatıda pek çok gönderme var. Özellikle de zorada olsa ve aynı anestezi baş şarkılarımda. Aşırı derecede gönderme söz konusu. Yarın bir gün isterseniz şarkılarımda kime gönderme yaptığımı da söyleyebilirim. Veya neye. Ama bunun için biraz daha şarkı çıkarmam lazım. Eğer böyle video istiyorsanız niye yapmayayım şimdi? Niye yapmayayım? Neyse. Bugünlük videomun bugünlük sonuna geliyorum. Eve gidince bunun montajını yapacağım. Ve böyle böyle bitecek. Sizleri Seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.